Sayın İl Sağlık Müdürümüz, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız, Sayın İlçe Sağlık Müdürümüz, Sayın Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli hekim ve sağlık çalışanlarımız, değerli basın mensupları ve çok değerli hasta ve hasta yakınlarımız.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 Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlardan en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25'ini meme kanseri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi, 180 dünya ülkesinin 140'ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser olduğunu belirtmiştir. Biz Avrasya Hastaneler Grubu olarak kadınlarımızı kontrolü elden bırakma diyerek meme kanserine karşı bilinçlenmeye davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın sağlık okuryazarlığını geliştirme programları kapsamında bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bugün bu amaçla burada toplanmış bulunuyoruz. Programımızı günün anlam ve öneminin belirtildiği değerli hocalarımız ve aramızda bulunan değerli protokol mensuplarının konuşmalarıyla devam edeceğiz. ben aslında meme kanserinde arka planda kalan gizli kahramanlarımızı birazdan sizlere sunmak istiyorum. Ve onlardan biri, genel cerrahi ve onkoloji cerrahi alanında başarılı teşhis ve tedaviler ile tercih edilen bir hekim olan, her hastasına tıpkı ailesinden biri gibi ilgi ve alaka gösteren, hastalarını her zaman güler yüzü ve pozitif enerjisiyle karşılayan, bilgi aktarımı ile güven veren, Avrasya Hastanesi'nin insan sağlığına verdiği önemi hassasiyetle sürdüren ve bu sorumluluğu en güzel şekilde taşıyan, meme hastalıkları ve onkolojik meme cerrahisi alanındaki bilgi ve tecrübeleriyle yurt içi ve yurt dışından hastanemize gelen çok sayıda hastaya şifa olan değerli hocamız tüm cerrahlarımız adına da kendisine huzurlarınızda davet etmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Şefika Altsoy. İkimiz hoş geldiniz. E, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olur. Erken tanımlı konulabildiği takdirde tedaviye olumlu cevap verme oranı %90'lara çıkıyor. Bu yüzden bütün amacımız kanser, meme evet. kanseri farkındalığını artırarak erken tanım koyabilmek. Bunun için de tüm kadınlara 20 yaşından itibaren tüm kadınların ee, kendi kendine meme muayenesi öğrenmesini 30 yaşlardan sonra da Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yıllık e, meme cerrahisi uzmanı tarafından meme kontrolü ve yaşına uygun olarak görüntüleme e, etkiklerini yaptırmasını mutlaka öneriyoruz. Erken tanı çok önemli. E, benim söyleyeceklerim size bu. Teşekkür ediyorum geldiğiniz Evet, bir diğer isim, Medikal Onkoloji Ünitemizde teşhisleri ve tedavileriyle yurt içi ve yurt dışından gelerek bizi tercih eden hastalarımıza kaliteli ve faydalı şekilde hizmet vermemize önemli katkılar sağlayan, güler yüzü, yakın bilgi ve alakasıyla hastalarına güven veren, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu başarılı sonuçlarla sayısız kez dünya çapında gösteren,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 Bu nedenle de Ekim ayı her yıl meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Böylelikle de benim hastalarımdan bana söyleyenler olmuştu. Hocam hiç taramaya gitmemiştim ama bu televizyonda, magazinde, programlarda dikkatini çekmiş. Bu daha bir tanesi geçen yılkini anlatıyor. Yeni o şekilde gittim diyor, ne şikayetim vardı. Bir tarama programına katıldım diyor. Onun için kadınların farkındalığını artırmak amacıyla bu programlar düzenleniyor. Pembe Kurdele'nin öyküsünü çok merak Benim. ettiğim için farkındalık aylarında anlatmayı çok severim. 1990'lı yılların başında Amerikalı bir hanım kendisi meme kanserinden kurtulmuş, 68 yaşında. Kızı ve annesi de meme kanseri olduğu için meme kanserinin çok için bir harcanan bir bir bir gider bir yani bir kanser için bir harcanan bir giderlerin bir çok bir fazla bir olduğunu. Bir aslında bir erken teşhisi için bir e, bir <gülüyor> e, Harcanan paralar daha fazla olsa daha çok kadının hayatını kurtarabilir diye pinch dedi yani şeffaf renginde kurtar yaparak tüm süpermarketlere binlerce kez binlerce kart üzerinde yapışlara e, farkındalığı artırmak amacıyla üzerindeki yazılarla gönderiyor Bir kadın dergisi 95-96 yılında fark ederek diyor ki kadına bir araya geliyorlar Şarıt kadınladı Amerika hanımına adı.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 Ben de Şefika Hocam gibi özellikle bu aya yönelik olarak tarama programlarımıza özellikle katılmaya çalışmanız gerektiğini yani 40 yaşından itibaren hem Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şekilde hem de gibi birçok tarama programlarının önerdiği şekilde mamografi taramalara katılmaları gerektiği 18 yaşlardan itibaren de kendi kendine meme muayenesi, ve 20 yaşlardan itibaren de denemsel olarak hekim muayenesini gitmeleri gerektiklerini vurgulayarak sözümü gütmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir diğer isim, radyasyon onkoloji birimindeki teşhis ve tedavileriyle yurt içi ve yurt dışından gelen sayısız hasta kanser hastalığını onunla birlikte şifa ile yendi hasta doktor ilişkilerinde açıklayıcı anlatımları ve hastalarına olan yakın ilgisiyle her zaman güven veren bir yanı olan akademik kariyeri ve tecrübeleriyle her türlü kanserin tedavi edilebileceği, başarılı sonuçlarla sonlanabileceği, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde sayısız kez hasta tedavilerini gösteren, Türkiye'nin radyasyon onkolojisi dalında önemli hekimlerinden radyasyon onkolojisi uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vejde Ertekin'i alkışlarımızdan sonraya davet Değerli misafirlerimiz, hepiniz bu program için hoş geldiniz. Meme kanseri farkındalık ayı, çok önemli bir günü temsil ediyor. Çünkü bu günlerde 1970'li yıllardan beri katlanarak gelen meme kanserine karşı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 1970'li yıllardan sonra mamografi ve meme ultrasonografisinin ve kendi kendine meme muayenesinin e, pratiğe girmesiyle erken evre meme kanserinin e, yakalanabilirliğinin artması nedeniyle e, bu tarama programları, ucuzlukları da göz önüne alarak tarama programı olarak başlatılmıştır. Bizim Sağlık Bakanlığı'nın ulusal e, tarama standartlarında yer alan tarama programına göre... 20 yaşından sonra her kadının kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi önerilmektedir ve yılda bir kere de ya da iki yılda bir kere de sağlıklı olanların hekim muayenesine gitmesi önerilmektedir. 40 yaşından sonra buna iki yılda bir mamografi eklemek mümkündür. Ben bir radyoterapi uzmanıyım. Radyoterapi konusunda bilinen yanlışlar var. Daha dün bir hastam geldi. Hocam dedi. Sizin e, yani ben radyoterapiden çok korkuyorduk. Hatta bir arkadaşla da konuştuk. O da çok korkuyormuş. Niye korkuyorsunuz dedim. Dedi yapıyor musun radyoterapili? Nasıl bir yanık etmişsin diye sordum. Valla iç organlarımız yanıyormuş, her yerimiz yanıyormuş. Bu radyoterapinin yanlış bilinen e, şeylerinden birisi. Evet meme kanseri şeyinde e, tedavisinde ciltte e, meme koruyucu cerrahi uygulandıktan sonra radyoterapiyi kesin kesin uyguluyoruz. Çünkü hastalıksız sağ kalımda %20 ölüm riskinde de %8 net kazanç elde ediliyor radyoterapiyle. Aynı zamanda mastektomi yani memenin tamamen alınması durumunda prognostik faktörlere bakarak yaptığımız radyoterapide de gene hastalıksız sağ kalım %16-22 15 yıllık sağ kalımda yüzde 7 oranında arttırabiliyoruz. Bunlar çeşitli radyoterapi cihazları. Ee, dediğim gibi radyoterapi e, uzaktan X ışınlarının vücuda yönlendirilmesiyle yapılan bir tedavidir. Hiç de zor değildir. Biz nasıl yapıyoruz? Biz planlama filmini çekiyoruz ve burada hastanın bütün organlarını tek tek kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu sol kalp yani sol meme kanseri ve kalp riskli organ altında. Gördüğünüz gibi kalbin bütün yapılarını koroner arterler dahil olmak üzere tek tek kontrolüyoruz ve buradaki e, dozları görerek bilerek tedavi yapıyoruz. Şimdiki yeni teknolojiler bunlara bize e, sağlıyor. Meme kanseri konusunda söyleyeceğim en son cümlelerden birisi, bir kadının meme sağlığındaki konu, konusundaki en büyük destekçisi yine kendisi olmalıdır. Bu da kendi kendine meme muayenesiyle e, başarılabilen bir durumdur. 20 yaşını geçen her kadının kendi kendini ayda sadece 10 dakikasını ayarak meme muayenesi yapması ve e, orada kitle gibi ee, bir takım e, bozuklukları ya da meme ile ilgili ya da memenin şekliyle ilgili bir takım bozuklukları fark edip hekime gitmesi gene erken evrede kanserin yakalanmasında ön ayak olmaktadır. Unutulmamalıdır ki erken teşhis her zaman hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle farkında olalım, meme kanseriyle savaşsa hep birlikte el ele yol alalım. <gülüyor> Radyoterapide biz şimdi, Radyoterapi de biz şimdi. Ee, 1895'ten beri çok büyük kademeler katettik ve çok güçlü duruma geldik tedaviler arasında. Çok güçlü bir konuma yerleştik ve şu anda da e, hastaların meme kanserinden ölüm oranlarını azaltarak e, bütün tedavilerle birlikte yol almaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Rüveyda Hanım'ın ben yanına gitmek istiyorum şimdi. Rüveyda Şahin. Aramızda mı acaba kendisi? Merhabalar, hoş geldiniz. Rüveyd Hanım, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Biraz bahsetmek istiyorum. Ee, i̇smim Rüveyde Şahil, Üç ee, çocuk annesiyim, 38 yaşındayım. Ee, bundan 6 ay önce boğaz salığa yakalandım. Ee, normalde ben bir tedavi sürecinde de demorayet ameliyatı olmuştu. Ee, ve o zaman oraya gittiğimde bir tane yanımda bir hasta vardı, o da meme kanseriymiş ve ben bunu görünce eve gidip kendine kontrol etme gereği duydum ve ben o kontrolün sonunca e, da göğsünde bir sertlik ve hemen e, cerrah doktorumuza gittim ve Osman Bey hemen acilen e, normalde ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve çok şükür ki ilk evrede ee, çok şükür atlattım, kemoterapi'm oldum, şu an radyo oluyorum, üç gün sonra bitecek. Ee, ve bu arada antrenörüm, tekman da antrenörüyüm. Evet, ee, ve sağlığıma kavuşup bir an önce geri dönmek istiyorum. Bu şekilde çok şükür iyiyim yani. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım. sevgili Doğan, 2009'da 4. evre e, meme kanseri olarak tedaviye devam ettim. Beş yıl süreçince bitti ve e, kemoterapi, radyoterapi bittikten sonra raktım iki tane evlatla sevindirdi. Kanseri yani İki tane türojik sahibi oldum. E, şu an tekrardan e, metastazlarım var ama tedavi aşamasındayım. İnşallah bunu da e, yani güçlü bir şekilde bunları da aşacağız. En büyük motivasyonumuz nedir? Kanser tedavisi görürken, e, mücadele verirken ne oldu? Sizi ayakta tutan ne oldu? Kendimle çok barışık bir insanım. Yani hastalığa yenilmemeye çalışıyorum, sevdiğim insanlar var, onlar için mücadele ediyorum ve ayakta duruyorum. Harikasınız. Yani hocalarımızın sayesinde de tabii ki. İnşallah biz güçlüyüz diyoruz. Yakın zamanda hastanemizde nükleer tıp ünitesinde PET-CT cihazımız sayede geçti. Aramızda nükleer tıp uzmanı Profesör Doktor Erhan Varoğlu hocamız var. Erhan Varoğlu hocamız burada. Hocam neler söylemek istersiniz? Nükleer tıpın PETCT'nin önemi nedir? E, Farkındalık e, ayındayız. Bizlere duygu ve düşüncelerimizi alabiliriz. E, diğer doktor arkadaşlar da ters söyler ama. Eee nükleer tıplar e, teknikleri, PETCT özellikle PETCT tekniği evet. diğer bütün kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de bir e, kilometre taşı. Yani pet önce kanser hastalarının tanısı ve izlenmesi ve tedavilerinin takibi ile pet sonraki bu işlemlerin yapılması birbirinden çok çok farklı algoritmalar çıkıyor. pet artık bugün bütün kanserlerin e, tanısında, tetkikinde, tedavisiyle ve tedavinin izlenmesinde e, rehberlere girmiş durumda. Bu hastanede de e, diğer onkolojik branşlara e, destek olarak PET-SİD'in bulunması Bence çok önemli, daha önce de belirtildiği gibi hasta Avrasya Hastanesi'ne geldiğinde tanısını, tedavisini en rahat ve en faydalı bir şekilde ve en doğru şekilde olup sağlığına burada konuşmasını bekliyoruz. Kanserin teşhisi, tedavisi için medikal onkoloji, radyasyon onkoloji ve cerrahi onkoloji birimlerini kurdu. Akademik kariyerli hekim kadrosunu bir araya getirdi. İleri düzey cihaz donanımlarını araştırıp takip ederek yenilikleri ve gelişmeleri hastane içerisine taşıdı. Avrasya Hastanesi'ne kanser tedavisi için başvuran her birey kaliteli ve etkili sonuçlar aldı. Hem de tek bir hastane içerisinde gerekli olabilecek tüm tıbbi ihtiyaçları karşılanarak. Meslek hayatı boyunca hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle hareket ederek Toplum sağlığı adına önemli işler başardı. Huzurunuzda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurluyu Meme kanseri farkındalık ayına özel düzenlediğim etkinlikte en şansını yapmak üzere teşekkür Sayın Valim, temmikli misafirler, sevgili çalışma arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben 10 sene kadar kamu hizmeti yaptım. Bulunduğum hastanede de ihtisas yaptığım hastanede de kanser konusunda ciddi çalışmalar ve e, cihazlar alınmıştı kullanılıyordu. O zaman eee arkadaşlarımız, hocalarımız vardı ve yurtdışına e, yurt dışına da birçok Türkiye'den hastalar gidiyordu. Ve orada hastanemizin başhekimi daha sonra orası üniversite olmuştu. Bezmialem Üniversitesi. Sonra 78'li yıllarda, 80'de e, dağıldı. Marmara Üniversitesi ile beraber de onkoloji bölümümüz vardı. Yoğun bakımlarımız vardı. kaç cerrahisi vardı ve onkoloji ayrı bir alandı. Biz de bu hastaneyi kurarken farklı bir şey olsun istedik ve en çok hastalarda onkoloji konusunda yurt dışına gidiyordu. kaç cerrahisine de gidiyordu ama konuliste büyük bir alan yani böyle kolay bir e, hayali kurup da yapılacak gibi gözükmüyordu bana. Çapa'dan bir hocamız, değerli hocamız Gökhan Töre Profesör Doktor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi rahmetli Dr. Çetin oldu. Böyle bir projeye bilgi desteği verdi.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 bir kuruluşu. Burada kardeşlerim, yeğenlerim bizimle beraber ve Avrasya Hastanesi olarak iki büyük hastanemiz var. Bir de ilk göz ağrımız olan Bakırköy'de Çanlık Hastanesi var. Ben burada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 fed önemli bir araç. Özellikle kanserin yayılmasında çok önemli bir araç. Mamografi yine meme kanseri konusunda çok önemli bir araç. E, MR, bilgisayarda tomografi, ultrasonografi, e, yine e, tedavide e, şey, kiroloji yani veya radyoterapi cihazları çok önemli bir araç. Bunların hepsi hastanemizde mevcut. Ameliyathanelerimizde rahat rahat bu büyük ameliyatlar yapılabilir durumda. Bütün bu hizmetler insan sağlığı için, insan için sağlık için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 kontrolü elden bırakma ee, ve e, erken teşhis hayat kurtarır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız, Operatör Doktor Hüseyin Urru'ya yapmış olduğu duygu dolu konuşmalarından dolayı çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Bugün burada kanseri konusunda farkındalık yaratmak için bir araya geldik ve değerli protokol mensupları da aramızda bulunuyor. Ben içlerinden Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arasoy'u temsilen, belediye başkan yardımcımız Sayın Avukat Saffet Özü huzurlarınıza kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli vali yardımcımız, Sağlık Derde Başkanımız ve ilçe sağlık müdürümüz. Avrasya Hastaneler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Uğurlu, İbrahim kıymetli hekimlerimiz, kıymetli çalışanlarımız, hastanelerimizin kıymetli çalışanları ve katılımcılar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hele ben Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Ali Soy'un da selamlarını size iletmiş olayım, iletmiş istiyorum. Evet, bugün bu farkındalık etkinliğini yaptığı için ben Eurasia Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Elbette sağlık deyince sağlık insanoğluna, insana ilgilendiren bir konu ve çok kıymetli Urlu ailesi de Zeytinburnu'nda 1999'dan başlayan bir serüvenle çok kıymetli bir hizmet kazandırdılar Zeytinburnu'na ve Zeytinburnu'na şifa dağıtan, şifa kapısı olarak kıymetli Hüseyin Halim ifadesiyle şifa kapısını Zeytinburnu'ndan tüm İstanbul'umuza ve Türkiye'ye şimdi de öğreniyoruz ki bütün dünyaya şifa dağıtmaya devam ediyor. Duygu doğru bir konuşma yaptı Hüseyin Bey. Evet, e, haklıydı çünkü hakikaten büyük bir emek var. Biz de buna şahit ettik burada Zeytinburnu'nda. Çok kıymetli yemekler verildi, çok kıymetli hizmetler sunuldu. Ben bu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 ileri noktalara ülkemizi taşıyacak ve ülkemiz bütün e, yurt dışındaki hastalara da e, insanlarımıza da çok kıymetli ve şifa dağıtmaya devam edecek. Ben yaptığınız bu etkinliğinden dolayı sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Saffet Öze yaptığı konuşmasına ötürü çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi Önder Yüksel Erğiti huzurlarınızda konuşma yapmaktan onur Sayın Valim, kıymetli protokol, sevgili meslektaşlarım ve çok sevgili sağlık çalışan arkadaşlarım, hanımefendiler hepiniz saygı ve beyefendiler hepinize saygıyla ve sevgilerle selamlıyorum.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 Çünkü bu başarı hikayesi kolay yazılan bir değil, ben kendim de hekimim. Ee, ve hem Çamlık'ta hem de bu hastanede ama bu binada değil, a blokta bu bina yeni yapılmış. Ee, Birçok kere ameliyata girdim, e, hasta uyuttum. Dolayısıyla altyapısının ne kadar iyi olduğunu, güçlü olduğunu da bilen birisiyim. Kutluyorum Hüseyin ağabeyi, elinize sağlık. İnşallah başarılarınızın da devamını diliyorum. Herhalde arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıkla ilgili neler yapıyoruz? Çok kısaca onlara değinmeyi istiyorum. Biliyorsunuz e, sağlıkta tedavi edici sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nın ötesinde yürütülüyor. Biz e, yerel yönetimler olarak koruyucu, önleyici sağlık tarafındayız. E, bu görev tanımı nedeniyle de bilinçlendirme, farkındalık,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 Sağlık Daire Başkanımız, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Önder Yüksel Ergit'e yaptığı konuşmasına ötürü çok teşekkür ediyoruz. Aramızda Hatay İş Adamları Dernek Başkanımız İbrahim Güder Bey var. Neler söylemek istersiniz? Farkındalık ayı. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel yetkinlik düzenlenmesi bende farklı duygular yarattı. Ben 93 yılı, pardon 2001 yılında Meme kanserine yakalanmış Bir Kardeşe sahilim, kız kardeşime 32 yaşında rahmetli oldu O süreçleri Yaşar, tabi geç teşhisi bu Üstümüze büyük etki yarattı Daha çok gençti iki tane çocuğu vardı Ardından yıllar geçti e Eşim e Yıldız Hanım e işte bir şey vardı e kontrole gidiyordu 6 ayda bir doktorun şey yapmamış. yine bir sonraki alt ay sonra gel denilmiş. Sonra Hüseyin abiyi de paylaştım. Ya dedi getir bir bakalım dedi. Iıı Avrasya sen ne getirdik eşime? Sağolsun şefikârım baktı. Iıı kendisine burada gönülden teşekkür ediyorum. çok isabetli bir teşhisle. daha ilk evreymiş. Hatta eşin gitmek istemiyordu. Hüseyin abi dedi ki ya dedi bu sağlık ihmal gelmez. kendisini al getir dedi aldık getirdik tabi ilk evresinde e, sonuçlar geldi tabi kanser e, kız kardeşimde bunu yaşadık duyunca oturdum yani böyle çürktüm eşim kanser işte ama önemli bir şey değil Hüseyin abim cesedle de. ediyor eşimi de çok sever yıllık evliyiz iki çocuğum da nesin? Eve gideceğim şimdi yolda. Hüseyin abi bana şey yaptı dedi. Önemli değil daha işin evresi. Bizleri elimizden gelen her şeyi de yaparız. Hakikaten de yüzüm bir moral verdi. Eve gideceğim. Eşim derdi ve evektür. Bana sonucu soracak. Ona nasıl cevap vereceğim? Eve geldim. Nasıl oldu dedi. Dedi. Şimdi iyi ya. Evet, evet. dedi ya örneğin şu an dedi bir operasyon belki olabilir falan. Ya dedi onun da hayır var dedi olmuşsa yapacak bir şey yok dedi tedavisini yaparız. Baktım ben abilerim abi ne teselli ediyor. Hayatında bu meme kanseri konusunda Hüseyin abinin abla siyasetini e, bize yönelticiyor olması Şiriki Hanım'ın. E, güzel teşhisi, ablası yani tedavi süreci, eşimin tedavisi her da e, normal sağlından dahil duruma geldi. E, şimdi sağlığı iyi halde olsun, normal rutin tedavilerinde oluyor. E, bu meme kanser farkındalığı her katan ne yaptı? Bunun herkesinde fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. E, yani fuduk gibi bir şey herhalde ilk başta şey yapıldı ama önemsenmediğinde herkes özen bir hastalık. Ama ilk başlarda buna müdahale etmek lazım. Böyle sağlık kuruluşlarının bu işe farkındalığını sağlama yönde adım atması çok değerli bir şey. Ben e, tüm hanımlarımıza sağlıklı ömürler diliyorum. E, ve sağlık kuruluşlarımıza, hekimlerimize bu gösterikleri gayret ve verimlerden dolayı da şıklamlarımı sunuyorum. Başla Avrasya Sence Şefik Hanım, tüm ekibimiz cani gönülden kutluyor ve başarılı e, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet aramızda İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı temsilen Sağlık'tan sorumlu Vali Yardımcımız Sayın Niyazi Erten'in konuşmasını yapmak üzere Alp Şehir'e Evet, çok değerli katılımcılar. Gerçekten de güzel bir program oldu. Ee, güzel hazırlanmış emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ee, bu çok önemli bir konu, çok önemli bir süreç. Ee, tabii ki böyle günlerde bir yoğunlaşma oluyor. Ama burada mesele bu sonundan çıktıktan sonra da bu erken teşhis evindeki çalışmaların koordineli olarak olması konusunda hep beraber çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Belli bir yaştan sonra söylendiği gibi yani bu insanların belli bir eğitimine kendilerinin de yapabileceği bir ön bir çalışma aslında. Ama elbette insanlara bu eğitimi vermek, bu bilinçlendirmeyi sağlamak kolay olmuyor. Şimdi elbette ülkemiz sağlık anında özellikle son 20 yılda gerçekten çok önemli bir mesafe aldı Bu bir gerçek. Ben köyde olmuyorum. Yani zeytin boynu şu anda bulunduğumuz yerde, işte çocukluk, çocukluğumuzun geçtiği yerler, evet de Hastanesi' Hastanesi'ni vesaire biliyoruz. Ama gelinen e, neticede çok önemli bir mesafe alındı da bir gerçek. E, memleketin değişik yerlerinde görev aldım. Ya yani bu Hakkari'nin uçurumcusu oldu. Orada iki sene kaymakamlık yaptım. İşte Urfa, İvan, Doğu vesaire pek çok yerde mahrumiyetin daha çok yaşandığı yerlerde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 bilinçlendirme çok önemli ya yani bence sosyal medya çok önemli ya yani bunları okullarımız çok önemli bu çalışmaları e, bu erken teşhisin konulması konusunda çok daha ileri boyutlara götürebiliriz ve bunu da yapmamız gerekiyor tabi nitelik ve nicelik bir arada olması gerekiyor ben ama işte doktorumuzu işte yönetik kurulu başkanı Hüseyin Bey tebrik ediyorum. çok güzel çalışmaları imza atmış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 çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Bunları yukarı çıkarmamız lazım. Bunları yaparsak erken teşhisle, yani ilk evrede, daha öncesinde belli bir sıkıntıyı azaltmamız mümkün. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hastaneye grubunda çalışmalarını daha da ileri noktalara taşıyacaktır. Herkese saygılar diyorum.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 Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürümüz, Sayın Doktor Havva Kaplan Kılavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Yine bugün bizleri yalnız bırakmayan basın mensubu arkadaşlarımız, Vizyon 58, Tekrumeli TV ve değerli konuklarımız, sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Farkında oluyoruz. Ayrıca Avrasya ailesi olarak tüm meme kanseriyle savaşanlara, bu hastalıkla savaşıp kazananlara, onların yanında olan her zaman değerli hekimlerimize, cefaker ailelerine de bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz sağlık seneler Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörü Sayın İbrahim Uğurlu yanımızda. Ee, Hocam neler diyeceksiniz? Bildiğiniz üzere burada güzel bir program gerçekleştirdiniz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirlenen 131 Ekim tarihine meme kanseri farkındalık oluşturma programları adına sizler Avrasya Hastanesi'nde güzel bir program gerçekleştirdiniz. Yoğun bir katılım vardı. Genel bir değerlendirme alırsak farkındalık hususunda da üstün başarılar var bu kapsamda. Uzman doktorlarla da başarılı doktorlarla çalışıyorsunuz. Ne diyeceksiniz, biraz değerlendim alanınızdan. Evet, farkındalık deyince akan sular duruyor. Ee, biz de meme kanseri konusundaki e, farkında ol e, mutluluklarıyla yaptığımız bu etkinlikte gerek Dünya Sağlık Örgütü'nü, gerekse Sağlık Bakanlığımız sağlıkta okur yazarlık seviyesini geliştirmek, ve yükseltmek için elimizden geldiği kadar programlar yapıyoruz. Ama bu program il protokolü ve ilçe protokolü ile birlikte yaptığımız farklı bir program. O nedenle tek başına olmuyor, bir gülle bahar gelmez hesabıyla bu toplumla beraber yapılabilecek bir şey. Bu bilgilendirme, bilinçlendirme böyle bir şey. Evet bizim gençliğimizde veya çocukluğumuzda kanser hastalığı çok ciddi, çok e, önemli bir hastalık. O vakitler ülkemizden insanlar yurt dışına giderlerdi. 6 ay ömrü var derlerdi. Devletin üzerinde bu iş ağır bir yüktü. 10 ay sonraya randevular verilirdi. İşte böyle bir konuda... Avrasya Hospital, sağlık sektörümüzde özel hastaneler olarak ilk defa Sağlık Bakanlığımızda da ruhsatlı, radyasyon onkoloji merkezi olan bir hastane olarak başladık. Şükürler olsun bugün gerek yurt dışından, gerek yurt içinden, birçok yerden artık insanlar bu konuda bizlere güvenerek tercih edip, Geliyorlar. Ee, Kadromuzu, evet, ülkemiz adına da gurur duyacağımız bir gelişme. Ama bilgilenme, bilinçlenme çok çok çok önemli. Hepsinden önemlisi o bireyin beslenmesine, spor aktivitesine, yani Tanrı'nın ona emanet ettiği bedene bakmak gibi bir sorumluluğumuz var. İşte bunun içinde. Ee, bu programları aşağı yukarı her hafta yapıyoruz. Dijital ortamda sivil toplum kuruluşlarımıza davet ederek yaptığımız programlar Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Teşekkür ediyoruz ee, Sayın Urdu. Ee, buradan da tüm 158 TV ailesine de söyleyelim. Ulaşabildiğimiz tek bir kadın bile olsa erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Sakın kendinizi ihmal etmeyin diyelim. Ee, ben uzman etsem Büşra Çengel, hastanemizin onkoloji diyetisyeniyim. Şu an meme kanserine farkındalık programındayız. Ee, çok güzel bir sunum gerçekleşti. Uzman doktorlarımız kadrosuyla e, sunumlarını gerçekleştirdi. E, meme kanserine e, tetikleyen en büyük unsur nedir? Siz bir diyetisyen olarak bize birkaç bilgi verirseniz bu unsurdan. Öncelikle genetik ve çevresel faktörünün yanı sıra tabii ki yüksek yağlı kızarmış yiyecekler. Hareketsiz yaşam, sigara ve alkol. E, bunun yanında çok yüksek şekerli yiyecekler maalesef ki bu hastalığı tetikliyor. Bu anlamda mutlaka sebze ve meyveye ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu hareket etmemiz gerekiyor, suyumuzu düzenli içmemiz gerekiyor ve şekerden, yapay şekerden mümkün mertebe uzak durmamız gerekiyor. Aslında genetik olarak algılansa da bu tamamen genetikle değil, bazen sonradan da gelişen bir hastalık o zaman doğru mudur? Tabii ki çevresel ve genetik faktörün yanı sıra, sıra beslenme de bu direkt etkiliyor zaten bu durumu. Evet sevgili Vision 58 televizyonu izleyenleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4 tarih itibariyle meme kanserini farkındalık oluş, oluşturma e, günü kapsamında Avrasya Hastanesi'nde güzel bir konferans gerçekleştirildi. E, yanımız Avrasya Hastanesi Grubu Yönetim Grubu Başkanı, Operatör Doktor Hüseyin Urlu var. E, sayın hocam, e, güzel bir program oldu. Biliyorsunuz 1 ile 31 Ekim arası meme kanserine farkındalık oluşturma günü kapsamında burada yoğun bir katılım sağlandı. Güzel bilgiler oldu. Bilinçlendirildik. Neler diyeceksiniz? Yorumlarınızı alabilir miyiz? Evet. Meme kanseri çok önemli bir kanser türü. Kadınların en sık kadınlarda en sık görülen kanser türü. Dört e, kanserden bir tanesi neredeyse meme kanseri e, oluyor. Ve meme kanseri erken teşhis edilirse çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Yani tam tedavi olabiliyor, başarı %95-99 olabiliyor ama ihmal edildiği zaman da e, daha öldürücü bir hastalık halinde oluyor. Bizim de sosyal sorumluluk gereği bu Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı olduğu için buna benzer toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek için Buna benzer bir takım toplantılarımız ya da radyo, televizyon programlarına katkılarımız oluyor. Yeter ki halkımız zamanında farkında olsun ve erken e, tedavi olabilsin, erken fark edebilsin. Bu hastalar için çok büyük kazanç. Yani e, başlangıç döneminde... Tedavi hem kolay hem ucuz, maliyetli, ama ileriki dönemlerde daha zahmetli olduğu için çok erken fark etmek her zaman çok önemli. Hocam bir de sadece bayanlarda ya da kadınlarda gözüküyor diye biliniyor toplumca arasında ama bu erkeklerde de gelişen bir hastalık tüzü. Bununla da alakalı bilinçlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Neler diyeceksiniz? Evet, daha çok kadınlarda oluyor ama yüzde bir kadar erkeklerde de olma ihtimali var ama onların da bilinçlenmesi lazım. Sadece bayanların değil ama bayanlar için çok önemli. Onların kendi kendilerini muayene etmeleri çok önemli. Belli periyotlarla muayene etmeleri çok önemli. Göğüslerinde bir sertlik, bir nodül yakaladıkları zaman bunu mutlaka Uzmana gidip inceletmeleri çok önemli. Ultrason yaptırmak, mamografi yaptırmak, MR yaptırmak, biyopsi yaptırmak gibi işlemlerle sonuç %100 olarak netleşmiş oluyor. Yani korkulacak bir şey değilse zaten iş bitiyor. Ama ciddi bir şeyse de önlemini almak, tedavisini yapmak gerekiyor. Yani e, bu alanda öncelikle cerrahi tedaviler, o e, nodülün alınması gerekebilir veya koltuk altına sıçramışsa onun tespiti gerekir, ona göre ameliyat gerekir. Bazen ameliyattan önce radyoterapi veya kemoterapi gerekebilir. Bazen ameliyattan sonra kemoterapi, radyoterapi gerekebilir. Hastaların kontrolü, PET-CT ile taranmaları, mamografi ile taranmaları, ultrasonla taranmaları çok önemli. Gelin buradan izleyicilerimize erken teşhis çok önemli ve kesinlikle evet. ihmale gelmemesi gerekiyor evet. sağlık değilim buradan. Farkında ol. Ee, erken teşhis veya sonucu erken belirle bir şey yoksa yok olduğunu bil varsa da erken tedavi ol